Merhaba bu videomda 12 Ağustos 18 Ağustos haftasının haftalık astrolojik gündemini paylaşacağım. Kurban bayramı haftası her birinizin bayramını kutluyorum. Ee, sevdiklerinizle güzel bir bayram diliyorum sizlere. Ve bayram haftası oldukça yoğun gündemler var. Özellikle retrolar gündeme geliyor arkadaşlar. Jüpiter retrosu tamamlanıyor. Uranüs retrosu başlıyor ve aynı zamanda... Bir dolunay bizlere karşılayacak. Dolayısıyla gündemimiz yoğun. Bunlar için aslında ayrıca ekstra bir video çekmeyi de planlıyorum. Fırsat bulursam bunlarla ilgili de video çekeceğim. Şimdi haftalık gündemde kısaca bunlardan bahsediyor olacağım. Eğer fırsat bulursam Jüpiter, Uranüs ve dolunayla ilgili videolar da çekeceğim. Daha doğrusu Jüpiter retrosunun bitimi, Uranüs retrosunun başlaması ve burcundaki dolunay hakkında. Şimdi... 12 Ağustos günü e, öncesinde yani pazar günü itibariyle Jüpiter retrosu bitiyor tamamlanıyor. Bu e, bu haftaya etkileyecek e, bir etkileşim olduğu için her ne kadar pazar günü meydana geliyor olsa da hafta içerisinde e, önem arz ediyor ve Jüpiter'in retrosunun tamamlanmasıyla beraber geçtiğimiz hafta bahsettiğim üzere artık özellikle haritanızda yay burcunu temsil etmiş olduğu alanlarda ve evlerde özellikle 14 derece yay civarında şans faktörünün yeniden aktif olduğu ve eski meselelerin artık kapandığı bir süreç içerisinde bulacağız kendimizi ta ki Jüpiter'in yay burcu transisi tamamlayıp Jüpiter oğlak burcuna geçene kadar yani burada yine nereden baksanız bir 3-4 aylık bir süreç içerisindeyiz Hemen haftanın başlangıcında 12 Ağustos gününde sabah saatlerinde Uranüs retrosu başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Uranüs bir müddettir boğa burcunda ve yarı yavaş ilerleyen bir gezegen olduğu için etkilerini yavaş yavaş hissediyoruz. tabii ki jenerasyon gezegeni kolektif bir gezegen. Dolayısıyla etkiler yavaş yavaş nesille etkileyecek şekilde nesille alakalı toplumlarla alakalı kolektifle alakalı etkileşimler söz konusu ancak bunu e, retro ile beraber daha hızlı bir şekilde hissediyor olacağız özellikle toplumsal bazda ekonomi ile ilgili ekonomik konularda ve e, boğa bur haritanızda temsil etmiş olduğu yerlerde ilk 10 derece içerisinde kastediyorum yeniden Reform getiren, devrim getiren olaylar gündeme gelebilir. Uranüs retrosu oldukça kapsamlı bir konu ve uzun bir süreç. Dolayısıyla bu hafta içerisinde bahsetmeyeceğim ama Uranüs biliyorsunuz zaten şaşırtan, yenilikler getiren ve eskiyi tamamen yıkan bir gezegendir. Retro olduğu zaman karmayı daha hızlı bir şekilde çalıştırıyor olacak ve biz karmanın etkisini hızlı değişimlerin etkisini daha hızlı bir şekilde hissediyor olacağız. Ve e, yine retro ile beraber dengemizin bozulduğu, dengemizin şaştığı e, yeni arayışlara yeni Farklı arayışlar içerisinde bulunduğumuz bir süreç içerisinde olacağız. Tabii bu hafta başlıyor bir etki ama Hemen bu hafta etkilerini hissetmeyeceğiz arkadaşlar. Oldukça yavaş hareket eden bir gezegen olduğu için Geri hareketini de oldukça yavaş hissedeceğiz ve bunlar ancak bu retro süreci tamamlandıktan sonra Geriye dönüp baktığımızda fark edebileceğimiz Deneyimler olacaktır ki her birimizin haritası etkilenmeyecektir. Dediğim gibi dereceler oldukça önemli. Uranüsün 6 derece boğa, aslan, kova civarında gezegen dizilimleri fazla olanlar etkiyi doğrudan hissedebilir. Ancak dediğim gibi bunlar jenerasyon gezegenleridir ve genellikle çevremize etkiler yani içsel meseleler ve içsel olaylar e, bu kapsamda olmayabilir. Evet, Uranüsün de bu hafta içerisinde retro hareketine başlayacağını belirttikten sonra 13 Ağustos günü ayın... E, Kova burcu seyrine başlayacağını görüyoruz. Ay Kova burcundayken birazcık daha geniş perspektiften bakarız hayatı, biraz daha olayları e, mantık çerçevesine değerlendirmeye gayret gösteririz. Aynı zamanda bütün insanlığı, bütün toplumu kapsayan geniş fikirler, bütüncül fikirler içerisinde oluruz. Dolayısıyla ay oğlak enerjisinden çıkmak ve ay kova enerjisine geçmek biraz daha bizi rahatlatacaktır ve olaylara daha mantıklı, daha rahat ve daha bütünsel bir perspektiften bakma etkisi getirecektir. 14 Ağustos günü ise oldukça önemli bir gün. Dolunaya yaklaşırken İki tane e, önemli gezegen etkileşim var arkadaşlar. Güneş ile Plüto arasındaki açı ve Venüs ile Plüto arasındaki açı oldukça aktif şekilde kendini göstermekte. Biliyorsunuz Plüto ile e, beraber ve Güney Ay Düğümü ile beraber bir müddettir Oğlak Burcu'nda seyrediyor. Oldukça zorluyor diyebiliriz. Özellikle devlet yönetimlerini, e, otorite konumundaki kişileri, yüksek mevki makamlardaki özellikle baba ee, baba patron, devlet başkanı gibi iki kişilerin hayatını ve haritamızdan temsil etmiş olduğu alanları fazlasıyla zorluyor ve dönüştürüyor. Şimdi güneşle plüto arasındaki bu etkileşim güzel bir etkileşim arkadaşlar. Biliyorsunuz güneş de aynı zamanda otorite baba figürünün patronu ve devleti temsil eder. İçimizdeki gücü temsil eder. Plüton da dönüştürücü niteliği olan bir gezegendir. Biraz zorlayarak dönüştürür. Güneş ve plüto arasındaki bu güzel açı açıyla beraber hayatımızdaki hedeflerimiz, geleceğimiz ee, devletle olan ilişkimiz Kararlarımız, önemli kararlarımız, ideallerimiz, hedeflerimiz, isteklerimiz, arzularımız ve bizi hırslandıran, bizi motive eden, e, bizim içimizde e, nasıl tabir edeyim e, bir şekilde yanan ateş, meşaleyi canlandıran enerji tekrar ortaya çıkacaktır. 14 Ağustos'taki bu enerjiyle. Dolayısıyla hedeflerimize kitlenmekte, yeni hedef belirlemekte ve kendimizi daha güçlü ve kendinden emin hissetmekte. Bu etkileşim oldukça faydalı ve yararlı olacaktır arkadaşlar. Bu etkileşimle beraber daha güçlü, daha yetenekli ve kendi fikirlerimizi savunurken, kendi hedef ve isteklerimizi belirlerken her zamankinden daha emin hissedebiliriz kendimizi. Yine aynı dakikalarda venüs ile pürlüt arasında yine aynı derecede yine iyicil bir etkileşim var. Bu etkileşimde özellikle ikili ilişkilerde dönüşüm. Sevgi anlayışımızın dönüşümünü herkese karşı olan e, özellikle ikili ilişkilerde kullanmış olduğumuz sevgi, empati dilinin değişimini göstermekte. Burada ilişkiler anlamında ciddi dönüşümler olabilir. Özellikle e, ikili ilişkilerde sıkıntılar yaşayan belki evliliğinde sorun yaşayan kişilerin eğer haritası destekliyorsa ilişkiyi dönüştürme, ilişkiyi yeniden e, küllerinden e, alevlerini canlandırma enerjisini getirebilir bu etkileşim. Ee, özellikle dediğim gibi ikili ilişkilerde bir türlü e, bir düzen tutturamayan ve bir türlü şansının açık olmadığını düşünen kişilerin hayatında etkileşim artacaktır. Ve tabii ki e, sadece bu şekilde düşünmeyelim aynı zamanda yeni bir ilişki de getirebilir hayatımıza. İş ilişkisi olabilir, bu e, çocuk haberi olabilir, bir e, birliktelik haberi olabilir. Veya dediğim gibi yeni bir aşkla doğabilir. E, oldukça güzel ve Venüs aynı zamanda ufak maddi imkanları da getirmekte. E, cebimize e, ummadığımız yerlerden bizi çok mutlu edecek e, maddiyat e, paralar da gelebilir. Özellikle bayramda olduğu için e, hiç beklemediğiniz bayram aşkları alabilirsiniz. Belki de bayramda karşılaştığınız insanlarla yeni bir aşk doğabilir veya yeni bir iş birlikteliği doğabilir. E, fırsatlı bir bayram diyebilirim bu hafta için. Çünkü çünkü Plüto burada oldukça etkin pürütü dönüştürüyor hayatımızı ve yeniden başlamamız için bize motivasyon sağlıyor güneşle ve venüsle yapmış olduğu etkileşimlerde özellikle iş sahibi kişilerden otorite konumundaki kişilerden babamızdan belki evimizde otorite her kimse hayatımızdaki erkek figürlerden hem de venüsün sebebi hayatımızdaki kadın figürlerden de çok ciddi destekler alabileceğimiz bir süreç bu hafta içerisinde yaşayacağımız süreç bu süreci değerlendirmek ve bayram Evet tıkılıp kalmamak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum şimdi bu güzel iyicil etkiler bize Aslında 15 Ağustos'taki dolunay hazırlıyor arkadaşlar 15 Ağusto'sta kova burcunun 22 derecesinde bir dolunay meydana geliyor dolunayları biliyorsunuz ay ve güneşin karşıt açıda olduğu gökyüzü olaylarıdır ve ay ve güneşin karşıt olmasından mütevellit duygularımız ve isteklerimiz Hayaller ve hayatlar Çelişkisini çokça hissettiğimiz gökyüzü gündemleridir diyebilirim. Dolayısıyla her dolunay içinde biraz gerginlik barındırır ve dolunay sebebiyle uykularımızın kaçması, biraz daha gergin hissetmemizde olasıdır. Bu her dolunay için geçerlidir arkadaşlar. Tabii ki bazı dolunayların iyicil etkileri daha fazlayken bazı dolunaylar biraz daha zorlayıcıdır. Bu dolunay 14 Ağustos'ta gerçekleşen bu iyicil etkilerden Plüton'un o iyicil tarafını konuşturmasından dolayı biraz daha pozitif başlayacağımız bir dolunay olsa da yine tabii ki gerilimler Söz konusu olabilir. Dolunay kova burcunda gerçekleşecek ve 22 derecede gerçekleşecek. Dolayısıyla özellikle aslan ve kova burcunun 22 derece civarında gezegen dizilimi olanlar bu dolunayı doğrudan hissedebilirler. Aynı zamanda sabit bir burç olan akrep burcunun 22 derecesi de oldukça önem arz etmekte arkadaşlar. Kova burcu dolunayları biraz daha toplumsal meselelere bakış açımızı görüyoruz. Ee, Nereye doğru gittiğimizi bir bütün olarak nereye doğru gittiğimizi ve daha çok gelişmek daha çok büyümek namına neler yapmamız gerektiğini hayallerimizin hedeflerimizin ve bilhassa vizyonumuzun ne yönde değişmesi gerektiğini bize vurgulayan dolunaylardır biliyorsunuz kova devrimci bir burçtur her şeyi sorgulayan, mantık çerçevesine değerlendiren ve olaylara çok fazla duygusal bakmayan bir burçtur. Bu niteliği itibariyle toplumsal meselelere daha mantıklı bir perspektiften bakmamızı sağlayan ve özellikle gelecek hayallerimiz konusunda, daha realist bir yaklaşım getiren bir dolunay olacaktır. Tabii ki burçlara ilişkin yorumları yapacağım. Her burcu farklı ev ve alanlardan etkiliyor olacak. Ama kendi taması genelde 11. ev temaları, arkadaşlıklar, sosyal çevre, gelecek hayal ve hedefleri, kişisel yeteneklerimiz, kariyer gelirlerimiz, vizyonumuz ve misyonumuz gibi konuları kapsayan bir e genel anlamıyla bütün bütünsel bir sorgulama süreci içerisinde olacağımız ve bunun çelişkisini yaşayacağımızı bize gösterebilir arkadaşlar. Evet 16 Ağustos günü ise Ay Balık Burcu'nda transitine başlayacak ve Dolunay etkileri biraz biraz hafiflemeye başlayacak. Bu arada e, Dolunay 15 Ağustos 2019 e, tam olarak 15.30 saatinde meydana gelecek. Özellikle bu saate dikkat çekmekte fayda var ve 16 Ağustos günü sabah saatlerinden itibaren Ay Balık Burcu'nda seyrine başlayacak. Biraz daha e, hayal dünyasına çekileceğimiz, biraz daha hayal kurmak isteyeceğimiz, kendi kabuğumuza Çekileceğimiz, belki de artık bayramın etkisinin tamamlanmasıyla beraber biraz daha dinlenmek isteyeceğimiz o tempodan çıkıp e, kendimize çekilmek isteyeceğimiz bir süreç e, yaşatabilir bize ay balık transiti ama aynı gün akşam saatlerinde merkürle oranın sırasında bir kara açı var arkadaşlar. Bu Merkür Uranüs arasındaki kare açı özellikle teknolojik aletlere ekstra ekstra önem vermenizi gerektiriyor arkadaşlar. Çünkü Uranüs de teknoloji ile ilgilidir. Özellikle bilgisayarlar, yazılımla ilgili konular, Merkür de biliyorsunuz iletişim araçları ile ilgilidir. Bilgisayarınız, cep telefonunuz, eğer çok fazla bu tarz konularla, teknolojik konularla haşır neşir biriyseniz bunlarla alakalı programlarınız, belki cihazlarınız arızalanabilir ve bilhassa özellikle iletişim konusuna dikkat etmenizde fayda var. Aniden hiç düşünmeden bir cümle sarf edebilirsiniz veya keza size aynı şekilde bir cümle sarf edilebilir. Bunların açacağı yaralar bunların oluşturacağı deformasyonlar çok uzun vadeli olabilir ve can sıkıcı olabilir. Çünkü Uranüs ani şok edici gelişmeleri getirir veya Beraberinde hiç beklemediğiniz bir yerden hiç beklemediğiniz bir şekilde bir haber alabilirsiniz ve bu biraz can sıkıcı olacaktır. Çünkü kare açı meydana getirmekte ve 6 derece aslan ve 6 derece boğa burcunda özellikle haritalarınızda 6 derece aslan boğa ve akrep burcunda gezegen dizilimi olup olmadığına dikkat edin. Bu dizilimlerle beraber ani haberler, dediğim gibi elektronik cihazların teknolojik cihazların bozulması, hiç beklenmedik anda arıza çıkarması veya e, iletişimde bazı e, ani çıkışların sonradan Olumsuz şekilde geri dönmesi şeklinde tezahür edebilir. Ayda balık burcunda olduğu için olayları fazla büyütme, fazla abartma eğiliminde de olabiliriz arkadaşlar. Yaşayacağımız olay, alacağımız haber, bize karşı sarf edilen söz veya bizim sarf etmiş olduğumuz söz. Her zamankinden daha fazla etki uyandırabilir. Çünkü ay balıkta biraz bu şekilde çalışacaktır. Biraz daha melankoliye, biraz daha içimize kapanmaya eğilim gösterebiliriz arkadaşlar. Bu etkiye dikkat etmekte fayda var. Özellikle bu hafta içerisinde... Dolunay'dan da belki daha çok gergin enerjiyi hissedeceğimiz bu etkileşim Merkür ve Uranüs arasındaki gergin açıdır. Yine 15 ve 16 Ağustos günlerinde bir parça temkinli olursak süreci daha iyi yönetebiliriz diye düşünmekteyim. Evet haftayı kapatırken 18 Ağustos günü Mars'ın Aslan Burcu transferini tamamlayıp Başak Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Mars'ın yapısını biliyorsunuz arkadaşlar Koç Burcu'nun ve Klasik astrolojide Akrep Burcu'nun gezegenidir. Daha çok hırsımız, motivasyonumuz, enerjimizle alakalı bir gezegendir. ...kızıl gezegendir zaten isminden de müsemma... ...dolayısıyla Başak burcuyla çok fazla örtüşmediğini söyleyebilirim... ...Mars Aslan'da da çok fazla ircil etkiler barındırmasa da... ...bir Ateş Burcu olduğu için Aslan Burcu daha iyi çalışabildi... ...ama Mars Başak'ta özellikle biraz huzursuz, tek takıntılı... ...obsesyon enerjisini fazlasıyla çıkaran ve daha çok... ...söylenme, dırdırlanma, mızmıslanma enerjisini ortaya çıkaran... ...bir enerji getirebilir bize... Dolayısıyla Mars Başak'ta açık açık açık yüreklikle bir şey yapamasak da daha çok dırdırlanarak, söylenerek, eleştirerek karşımızdakini belki zaman zaman yererek, aşağılayarak enerjimizi açığa çıkarmaya çalışabiliriz. Mars Başak enerjisi genelde bu şekildedir. Başak burcu aynı zamanda Süreci de 6. evle ilgilidir. Hizmet alanı ile ilgilidir. Daha çok gönüllü hizmetler verebileceğimiz, hastalanan insanlara yardımda bulunmak isteyeceğimiz ama bunu yaparken çoğu zaman söylenerek, mızmızlanarak, şikayetlenerek yapacağımız bir enerji açığa çıkarabilir. Tabii bu Mars Başak enerjisi haftanın son gününde başlayacağı için bu hafta içerisinde etkilerini hissetmeyeceğiz. Ama e, önümüzdeki hafta bir sonraki hafta bu etkiler hissedilmeye başlayacaktır arkadaşlar. Mars-Başak transit dediğim gibi vermiş olduğum ipuculardan da anlayacağınız üzere biraz altıncı ev hizmet alanı, sağlık alanı özellikle sağlığımıza da burada dikkat etmemiz gerekir. Beslenmemize de dikkat etmemiz gerekir. E, günlük rutinlerimizi ve hizmet etmiş olduğumuz alanlar, insanlara karşı sunmuş olduğumuz hizmetler gibi alanlarda etkisini gösterir ve genelde etkisini dediğim gibi çok asif, aktif değil biraz etken değil edilgen yani biraz söylenerek biraz mızınızlanarak biraz eleştirerek ortaya çıkarır ve haftanın son günü ay balık burcu transisini tamamlıyor olacak ve akşam saatlerinde koç burcundaki transisine başlayacak ve ay koçta enerjimizi tamamlayacağız haftayı tamamlayacağız biraz ay koç enerjileri değişken giriş, olduğumuz aktif olmak istediğimiz biraz başımızla ilgili konulara dikkat etmemiz gerektir herhangi baş ağrısı çekebileceğimiz, mingren atakları çekebileceğimiz süreçlerde Tabii ki ayın açılarına göre değişir. Bunları günlük videolarda paylaşmaya gayret göstereceğim. E, haftayı yani e, haftanın son günlerinde bir dinlenme, bir yanlış anlaşılma, bir gergin enerji içerisine geçir, geçirirken son günü direkt bir atakla kapatıyoruz. Pazar günü oldukça aktif hissediyoruz, oldukça enerjik hissediyoruz. Mars başakta karşımızdaki insanı eleştiriyoruz. E, enerjimiz yüksek ve Enerjimizi bu şekilde atıyoruz arkadaşlar özellikle pazar günde yeni girişimler başlatmak adına uygun bir gün normalde pazar günleri tatil günü olmasına rağmen bu pazar öyle bir pazar değil arkadaşlar. Evet haftalık genel gündem bu şekildeydi. Şimdi hızlıca burçlara olan etkilerini paylaşayım. Bu arada... E, haftalık burç yorumlarında çokça eleştiri geliyor. Haklı olarak e, hepinize hak veriyorum. Ben e, danışmanlıklardan çoğu zaman YouTube videolarına çok fazla zaman bulamıyorum ama... Burada da teknoloji olarak biraz altyapım eksik arkadaşlar. Hangi burcu belirttiğimi genelde aşağıya yorumlarda bırakıyordum ama ondan da memnun kalmadı arkadaşlar. Ve ekranın bir köşesine yazmamı rica etler. Bu hafta denemeye gayret göstereceğim. Umarım başarılı olurum. Lütfen geçmiş videolar adına. Özürümü kabul edin. Sizler tabii ki çok haklısınız. Burada bir hizmet veriyoruz bir şekilde YouTube kanalıyla. Ama ben daha çok içeriye önem veriyorum, biliyorsunuz görsel kurullara çok fazla zaman ayıramıyorum. Bu yüzden hepinizden özür dilerim ve hemen Koç burcuyla haftalık yorumlara başlayalım. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 12-18 Ağustos 2019 haftası siz sevgili koç burçları için ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim. Evet bu hafta videonun başında haftalık yorumda bahsettiğim üzere iki tane önemli gezegen etkileşimi söz konusu. Jüpiter retrosu tamamlandı ve Jüpiter ileri hareketine başladı ve Uranüs retrosu başlıyor olacak Boğa burcundan. Sizin ikinci evinizde. Uranüsün hareketleri biraz yavaş olduğu için aslında bu etkileşimi siz hızlı bir şekilde hissetmiyorsunuzdur. Ancak geriye dönüp baktığınız zaman bazı değişimler fark ediyor olacaksınız. Özellikle maddi konulardan kendi kazançlarınız ve kendi kaynaklarınız, maddi manevi özgüveniniz, öz ilgili konulardan Önemli değişimler söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde siz sevgili koç burçlarından özel bekle rica edeceğim konu harcamalarınıza dikkat etmeniz. Çünkü önümüzdeki süreçte Uranüsün retro sürecinde ödemeler ve harcamalar alacak verecek dengenizle ilgili zemin çok da sağlam olmayabilir sevgili koçlar. Uranüs retrosuna ilişkin ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Burada daha detaylıca paylaşacağım bu etkileşimi ama dediğim gibi özellikle Uranüs retro süreci boyunca buna dikkat edin. Ancak bu hafta içerisinde hemen etkileşimi hissetmeyebilirsiniz ve e, bu hafta içerisinde önemli bir etkileşim daha var e, bir dolunayımız var kova burcunda sizin 11. evinizde 22 derece kova burcunda bu dolunayla beraber özellikle arkadaşçılarınızı gözden geçirdiğiniz arkadaşlıklarınızda bazı e, kişilerle kopma noktasına gelebildiğiniz ve gelecek hayalleriniz gelecek hedefleriniz konusunda yeniden bir gözden geçirme yaptığınız bir süreç başlayabiliriz sevgili koçlar e, özellikle burada kariyer gelirlerinizle alakalı bir kapanış Söz konusu olabileceği gibi uzun süredir hayalini kurmuş olduğunuz bir konudan da vazgeçebilirsiniz. Bir kapanış enerjisi açığa çıkarabilirsiniz. 16 Ağustos günü ise Merkür Uranüs arasında bir gergin açı söz konusu. Merkürün Aslan burcundaki Merkür ve Boğa burcundaki Uranüs arasındaki bu gergin açıyla beraber 5. ve 2. eviniz etkilenecek. Dolayısıyla özellikle hayattan keyif alma noktasında Çocuklarınızla onun ilişkileriniz noktasında bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve e, bilhassa kendi yeteneğiyle e, kendi e, başına iş yapan koç burçları namına, kendi işini yapan koç burçları namına kariyer gelirleriyle ilgili bir takım sekteler e, ortaya çıkabilir. Yani çok umut bağlamış olduğunuz, maddi olarak umut bağlamış olduğunuz bir yerden almış olduğunuz ani bir haberle yaşayabilirsiniz. E, o beklentinizin tam olarak karşılanamayacağını fark edebilirsiniz. Ve bu sizi biraz yorup üzebilir. Ancak oldukça iyice etkileri olan dönüşüm etkileri olan bir hafta. Bilhassa ilk. Ki kariyerinizle ilgili yeni atılımlar gerçekleştirebileceğiniz, belki uzun süredir yatırım yaptığınız ancak bir anlık kararla vazgeçeceğiniz yeni bir iş kolu, yeni bir kariyer ve gelecek yolu açılabilecek bir hafta gözükmekte. Ve bunu yaparken de çevrenizle ilgili bir takım değişikliklere gideceksiniz sevgili koçlar. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 12-18 Ağustos haftası siz sevgili boğa burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Ee, videonun başında detaylıca bahsettiğim üzere bu hafta oldukça fazla gezegen etkileşimleri söz konusu. Bu gezegen etkileşimlerinden bir tanesi özellikle geçtiğimiz hafta bahsetmiş olduğum Jüpiter retrosunun tamamlanıp Jüpiter'in direkt harekete geçiyor oluşu. Ve aynı zamanda haftanın ilk günü Uranüs retro harekete başlayacak burcunuzun 6 derecesinde. Özellikle e, boğa burcunun ilk 10 gününde doğan arkadaşlar veya yükselen derecesi. İlk 10 derece olan e, Arkadaşların fazlasıyla hissedeceği bir etki Bu Uranüsün retro süreci e, Özellikle Uranüsün boğa burcuna Girmesiyle beraber e, Hayat tarzınıza Karakterinizde hayata bakış açınıza Ve fiziksel imajınızda bir takım değişikliklere Gitme ihtiyacı içerisinde Hissetmeye başlamışsınızdır Diye tahmin ediyorum kendinizi Bu değişimlerin Biraz daha karma ilintili bir şekilde Ortaya çıkacağı ancak e, derece bazında ele aldığımızda e, bu sadece bu derecelerin etkileneceğini e, söylüyorum. Dolayısıyla eğer son derece Boğa Burcu olan e, yükseleniniz veya Boğa Burcunun son günlerinde doğan bir kişiyseniz bundan doğrudan etkilenmeyeceksiniz. Evet bu hafta bir de aynı zamanda bir dolunayımız var. Kova burcunda meydana gelecek. Sizin gibi sabit bir burcu olduğu için Kova burcu siz de oradan etkileneceksiniz sevgili boğalar. Sizin 10. evinizde meydana gelecek. bu nedenle özellikle Plüton'un Oğlak burcundaki Plüton'un 9. evde yapmış olduğu dönüşümler yani hayata karşı yeni bir bakış açısı. Belki öğrenci olan Boğa burçlar açısından yeni yerlere ziyaretler, yeni bir eğitim yaşantısının başlangıcı. Aynı zamanda dediğim gibi belki yurt dışına taşınma fikirleri, belki de hayat felsefenizin, hayat görüşünüzün komple yenilenmesi hayatınızda ciddi bir dönüşüm. Özellikle yükselen boğa burçlarının, öğrenci olan yükselen boğa burçlarının şehir değiştirmesi, okul değiştirmesi oldukça muhtemel gözükmekte bu dönemde, bu hafta içerisinde. Ve... Kovaburcundaki dolunayda 10. elinizde meydana gelecek ve kariyer anlamında geleceğinizi şekillendirme anlamında yeni bir takım kararlar, yeni başlangıçlar ve bazı eski alışkanlıkları, sonlandırmalar söz konusu olabilir, iş değişiklikleri, belki e, memur olan burçları açısından tayin, atama, yer değişikliği gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ve 16 Ağustos günü burcunuzdaki Uranüs ve Aslan burcundaki Merkür arasında biraz sert bir açık meydana gelecek. Bu sert açıyla beraber... Özellikle ailevi yaşantınızda ailenizle anne babanız ve büyüklerle olan e, diyaloglarınızda biraz yanlış anlaşmalar açık olabilirsiniz ve doğrudan çıkışlar yapmakta doğrudan aklınızdan geçeni düşündüğünüzü söylemek noktasında Biraz daha temkinli olmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü olaylar farklı boyutlara taşınabilir. Beklenmedik cümleler sarf edilebileceği gibi beklenmedik karşılıklar da görülebilir bu alanda. Özellikle 16 Ağustos günü Merkür Uranüs arasındaki bu kare açıya siz sevgili boğa burçlarının dikkat etmesi daha önem arz etmekte. Evet haftalık gündem bu şekilde. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Her birinize mutlu bayramlar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim ve bildirimleri açarsanız diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 12-18 Ağustos haftası siz sevgili ikizler burcu şanın nasıl etkiliyor? Bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili ikizler bu hafta videonun başında detaylıca bahsettiğim üzere oldukça fazla gezegen etkileşimi söz konusu ve Plüton'un aktivasyonu ile beraber bir de dolunay ağırlayacağız aslında. Bu nedenle oldukça aktif, oldukça hareket enerjisi içerisinde olacağımız bir hafta ve aynı zamanda biliyorsunuz bayram haftası. Şimdi ilk etkiyle başlayacak olursak Jüpiter retrosu artık bitiyor ve 11 Ağustos yani geçtiğimiz hafta pazar günü itibariyle direkt hareketine başlıyor olacak Jüpiter. Ve bu... Etkileşimle beraber özellikle ikili ilişkilerde uzun süredir bir türlü yol kat edemediyseniz bu enerjiyle beraber artık ikili ilişkileri biraz daha rayına sokmaya başlayacaksınız sevgili ikizler. Ve şanslı etkileri artık hissetmeye başlayacaksınız yay burcuyla beraber. 12 Ağustos haftanın ilk gününde Uranüs Retrosu başlayacak. Boğa burcunda yani sizin 12. elinizde. Uranüs'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber özellikle haritasında destekli alanların iş dünyasında Manevi dünyasında bir devrim söz konusu oldu. Hayata bakış açısı, hayat görüşü, maneviyatıyla alakalı devrim niteliğinde değişiklikler yaşamaya başladı sevgili ikizler Burçları. Dolayısıyla bazı kayıplar yaşasa da bazı kontrol dışı durumlar yaşasa da içsel anlamda oldukça özgürleştiği, oldukça... E, takıntılarından, obsesyonlarından alışkanlıklarından ve bilinçaltı kalıplarından e, sıyrıldığı bir dönem yaşıyor. Diyebilirim ki bu dönem zaten yeni başlıyor ve yaşanmaya devam ediyor olacak. Önümüzdeki yıllar boyunca. Oranın süretrusu bu hafta başlıyor olsa da bu hafta içerisinde hemen etkisini göstermeyecek. Bu uzun bir sürece yayılacak. Videoyu fırsatını bulursam çekmeye gayret gösteriyor olacağım. Ve bu hafta aynı zamanda Plüton'un dediğim gibi e, oldukça yüksek bir aktivasyon söz konusu. oğlak Burcu'ndaki Plüto önce Güneş'le ve daha sonra Venüs'le güzel açılar içerisinde bulunacak. Bu sizin 8. elinize meydana gelecek sevgili İkizler Burçları. Uzun süredir ikili ilişkiler, başkalarının sorumlulukları, eşin maddi durumu, ee, miras, nafaka alacak, verecek ve bütçe dengesiyle alakalı zorluklar çekiyordunuz. Özellikle burada Satürn, Plütonu ve Güney Ay bulunmasıyla beraber başkalarının yüklerini üzerinize almak, başkalarının sorumluluklarını üzerinize almak, belki Çalışan bir e, gizler burcuysanız eşinizin veya ailenizin maddi külfetini üzerinize almak gibi zorluklar yaşadınız ve deneyimlediniz. Bu etkileşimlerle beraber hiç ummadığınız yerlerden miras, nafaka, ekstra gelirler elde edebileceğiniz gibi eşinizin maddi durumuyla veya ailenizdeki kişilerin maddi durumuyla alakalı güzel yenilikler söz konusu olabilir ve üzerinizdeki yük bir nebze olsun hafifleyebilir. Aynı zamanda Kova burcunda bir dolunay var dediğim gibi 15 Ağustos günü 15.30 civarında Kova burcunun 22 derecesine meydana gelecek bu dolunay. dolayısıyla bu da yine sizin 9. evinizde meydana gelecek. Bu dolunayla beraber yeni bir eğitim, bir eğitimin sonlanması, yeni bir hayata Karşı bakış açısı geliştirmek noktalarında e, bazı kararlar evresine gelmeniz muhtemel sevgili ikizler. Bir de son olarak 16 Ağustos günü Merkür Uranüs arasında bir gerilimli açı var. E, bu açı sizin e, 3. ve 12. evinizde meydana gelecek. Özellikle iletişim trafiğine ekstra dikkat etmenizde fayda var. Merkür sizin burcunuz Uranüs 12. evinizde. Kontrol dışı bir evde. Dolayısıyla geçmiş meseleleri açmadan, geçmiş konuları çok fazla erdiremeden diyaloglarda biraz düşünerek tartışma içerisinde bulunursanız, özellikle kardeşler ve yakın çevre ilişkilerinde e, yanlış anlaşılmaları ve e, geri dönülmesi zor konulara mal vermemiş olursunuz sevgili ikizler. Oldukça güzel bir hafta. Her birinize mutlu bayramlar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşça Merhaba sevgili yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar 12-18 Ağustos haftası siz sevgili yengeç burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili yengeçler e, öncelikle her birinizin bayramını kutluyorum. E, güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum sevdiklerinizle. Ee, videonun başında detaylıca bahsettiğim üzere bu hafta oldukça e, aktif bir, bir hafta diyebilirim. Çünkü birçok gezegen etkileşimi söz konusu. Ee, özellikle Plüton'un yapmış olduğu açılarla hayatımıza bir takım dönüşümler getirmesi ve aynı zamanda Jüpiter retrosunun tamamlanması ve oranusun retroya geçmesi gibi önemli gündemler e, mevcut. Şimdi öncelikle 12 Ağustos günü Uranüs'ün boğa burcunda retroya başladığını görüyoruz. Bu sizin 11. evinizde meydana gelecek ve 6 derece civarında. 11 elinizde meydana gelen bu retro hareketi Tabii ki sadece bu hafta etkilemeyecektir Önümüzdeki Uzunca bir süreci etkileyecektir Ancak bu hafta başlamış olduğu için kısaca bir cümleyle bahsetmek istiyorum arkadaşlıklarınız eski arkadaşlıklar eski hayalleriniz eski ideallerinizle alakalı gündemlerin Uranüs retro sürecinde hayatınıza tekrardan girmesi ve devrim niteliğinde kararlı almanız söz konusu olabilir. Ancak dediğim gibi bu hafta içerisinde hissedeceğiniz bir etki değil bu Uranüs Retro etkileşimi. Şimdi 14 Ağustos günü Plütonun 7. elinizdeki Plütonun Aslan Burcundaki Güneş ve Venüsü güzel etkileşimleri var. Bunlar 2. ve 7. elinizde meydana geleceği için özellikle e, İkili ilişkilerde karşınızdaki partnerin size yaklaşımı, size karşı tavrı ve üslubu ile alakalı güzel, iyicil dönüşümler, etkileşimler yaşayabilirsiniz. Ayrıca bekar yengeç burçları, ani bir kararla evlilik adımı atmaya karar verebilirler veyahut ortaklık özellikle ikinci ev etkileşimde oldukça ön planda olduğu için maddi bir ortaklık da söz konusu olabilir. Bu alanlarda destekleniyorsunuz bu hafta içerisinde yeni bir ortaklık ve evlilik adımı atmak açısından girişimler başlatabilirsiniz. 15 Ağustos'ta ise bir dolunay bizi karşılayacak. Kova Burcu'nda meydana gelecek bu dolunay ve sizin 8. evinizde bu da ekstra gelirlerinizle alakalı bir kapanış çevresine girebileceğinizi veya sağlık problemleri, ameliyatlar, böyle konularda bir takım gündemleriniz varsa bunlarla alakalı da bir sağlık probleminin tamamlanması şeklinde de tezahür edebilir bu dolunay etkileşimi. 16 Ağustos'ta ise bu haftanın en zor etkileşimi. merkür Uranüs arasında bir kare açı var. Özellikle maddi konularda e, yanlış anlaşılmalar, kariyerle alakalı konularda, ekstra kazançlar, primler ve kariyer, gelirleri, maaşa zam, terfi gibi konularda. Yanlış anlaşılmalar, beklentilerin karşılanamaması gibi biraz gergin enerjili günler yaşayabilirsiniz 16 Ağustos civarında. Bu etkileşimi eğer hafif sıyrıklarla atlatırsanız oldukça güzel bir hafta. Özellikle ikili ilişkilerde dönüşüm yaşayacağınız ve gerçekten artık karşınızdaki insanların sizi anladığını, size gerçekten yardımcı olmak istediğini fark edeceğiniz bir hafta deneyimleyebilirsiniz. Her birinize güzel bir hafta diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 12-18 Ağustos haftası siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili aslanlar. Bu hafta videonun başında bahsettiğim üzere oldukça fazla gezegen etkileşimin olduğu ve iyicil etkilerinin ön planda olduğu bir hafta aynı zamanda bir dolunayımızda mevcut. Bu hafta başı itibariyle Jüpiter retrosu tamamlanıyor ve Jüpiter artık düz seyrine başlıyor arkadaşlar. 12 Ağustos'ta haftanın hemen ilk gününde ise Uranüs Boğa burcunda retroya başlıyor. Uranüs'ün Boğa Burcuna retroya başlaması sizde doğrudan etkileyecektir. Çünkü Uranüs şu anda sizin 10. evinizde sevgili Aslanlar ve daha çok toplum önündeki rolünüz, sıfatınız, kariyeriniz, geleceğiniz ve otoriteyle olan ilişkilerinizi yönetmekte. Burada özellikle ani bir kararla bir takım e, beklenmedik kariyer değişiklikleri, evlilikler yapabileceğiniz bir süreç başlayabilir Uranüs'ün Boğa Burcu ve Uranüs Retro süreciyle ama bu hafta içerisinde doğrudan e, etkilerini hissetmeyeceğiz. Eğer fırsat bulursam ben Uranüs Retrosu ile ilgili ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. 14 Ağustos günü ise Plüto'nun oldukça güzel etkileşimleri var. Burcunuzdaki Güneş ve Venüs'ün özellikle burada iyicil açılar oluşturmasıyla meydana gelecek bu etkileşimler. E, güneşin ve venüsün burcunuzda olmasıyla zaten biraz daha ön planda olduğunuz, biraz daha parladığınız ve popülaritenizin arttığı bir süreçtesiniz ki siz sevgili aslanlar zaten e, popülariteyi e, oldukça e, önemsersiniz ve bundan beslenirsiniz. Yani ön planda olmak ve dikkat çekmek sizin için asla hiçbir zaman problem olmamıştır sevgili aslanlar. Oğlak burcundaki Plüto ise 6. evinizde Yani günlük rutinlerinizi, sağlığınızı e, iyileştirecek bir enerji Ortada özellikle spora başlayabilirsiniz, beslenme rutinlerinizi değiştirebilirsiniz, bunlarla ilgili dönüşümler veya sağlığınızla ilgili yeni bir döngüye girebilirsiniz sevgili aslanlar. Çalışan bir aslan burcusanız, iş yerindeki konum ve pozisyonunuzla ilgili de yeni bir dönüşüm evresine geçiş yapabilirsiniz. Şimdi 15 Ağustos'ta meydana gelecek donlar da sizi doğrudan etkiliyor. Çünkü tam 7. evinizde kova burcunda meydana gelecek. Kova burcunun 22 derecesine meydana gelecek bu donlar. Özellikle ikili ilişkilerin anlamında ilişkisi olan bir aslan burcuysanız ilişki eğer ilerlemiyorsa ve zorlanıyorsa ilişkiyi sonlandırma kararı alabileceğiniz gibi ilişkide bir takım reformlar yapmaya da karar verebilirsiniz. Ortaklık yapan bir aslan burcusanız, yeni bir ortaklık fikri ve eski ortaklığı sonlandırma veya dediğim gibi mevcut ortaklığa yeni bir reform, yeni bir yapı kazandırmaya çalışabilirsiniz. Dolunaylar her zaman bitişler ve kararlar evresini temsil eder astrolojide. Böyle bir hafta deneyimlemeniz mümkün. 16 Ağustos'ta ise Merkür Uranüs arasında biraz sert bir açı var. Burcunuzdaki Merkür ve Boğa Burcundaki Uranüs. Bu da 10. eviniz ve 1. evinizde meydana geleceği için geleceğinizi şekillendirme ve toplum önündeki statünüzle alakalı bazı yanlış anlaşmalara mahal vermemek adına özellikle kariyer hayatınızda ani çıkışlardan kaçınmanızı tavsiye edeceğim sevgili aslanlar. Bu şekilde süreci yönetirseniz bu hafta oldukça güzel dönüşüm içeren sağlığınızla ilgili özellikle çok güzel şifa enerjisinin hakim olduğu bir hafta ortaya. Or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 12-18 Ağustos haftası siz sevgili başak burçlarına ne gibi astrolojik etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet videonun başında detaylıca haftanın genel gündeminden bahsetmiştim ve bu gündemden bahsederken iki önemli gezegenin etkileşimlerinden bahsettim. Ee, öncelikli olarak 11 Ağustos'ta meydana gelen Jüpiter retrosunun tamamlanması ve Jüpiter'in düz seyrine başlaması. Ve 12 Ağustos'ta meydana gelen Uranüs Retrosu bu haftanın en önemli gündemlerinden birisi. Çünkü bu hafta başlayacak olan e, bu gelişmeler önümüzdeki süreci etkiliyor olacaktır. Dolayısıyla Uranüs Retrosu her ne kadar bu hafta içerisinde başlıyor olsa da oldukça yavaş hareket eden bir gezegen olduğu için e, hemen bu hafta içerisinde etkilerini gözlemleyemeyebiliriz. E, eğer fırsat bulursam buna ilişkin ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Ayrıca bu hafta Plüton'un, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'un Güneş ve Venüs'te çok güzel etkileşimleri var sevgili başaklar. Bu etkileşimler sizin 5. evinizde meydana gelecek. Yani çocuklarınızla ilgili meselelerle alakalı dönüşümler meydana gelebileceği gibi hayattan daha çok keyif aldınız. Hayatın aslında sizin isteğinize göre aktığı bir etkileşim meydana getirebilir. Özellikle başak burçları biraz hayatı kendilerine zindan etmekte ve ee, sanal e, düşmanlar yaratmakta ustadır. Biraz kaygılı, endişelidir. Mükemmeliyetçi yapılarından dolayı kolay kolay mutlu olamazlar, kolay kolay tatmin sağlayamazlar ama bu anlayışın e, özellikle 14 Ağustos'ta meydana gelen etkileşimlerle beraber biraz kırılacağını görmekteyiz. Plüton burada hayattan keyif alma noktasına sizlere yeni bir bakış açısı getirecek, yeni bir hayat anlayışı getireceğiye benziyor. Aynı zamanda 15 Ağustos'ta bir dolunayımız var. Kova burcunun 22 derecesinde meydana gelecek bu dolunay. Bu dolunay da sizin 6. evinizde meydana gelecek sevgili Başaklar. Dolayısıyla özellikle çalışan Başak burçlarının iş hayatındaki düzenleri, rutinleri, iş tempoları, sorumlulukları arasında yeni bir takım Başlangıçlar ve sonlanmalar olabileceği gibi iş değişikliği, sağlıkla ilgili yeni gündemler ve sağlıkla ilgili uzun süredir mücadele edilen bir konunun kapanışı gibi günlük rutinimizi etkileyecek, hayat kalitemizi etkileyecek yeni bir takım kararlar evresine getirebilir sizleri sevgili başaklar. 16 Ağustos günü ise Merkür Uranüs arasında bir kare açı var. Biraz zorlayıcı bir açı. Aslan ve Boğa aksında meydana geliyor olacak. 12. evinizde ve aynı zamanda 9. evinizde özellikle uzaklardan gelen haberler, uzaklarla alakalı konular, yaşam felsefeniz, bilinçaltı konularıyla alakalı e, ani gelişmeler söz konusu olabilir. Aniden yurt dışına taşınma kararı alabilirsiniz. Aniden e, bir yakınınızdan, e, bir büyüğünüzden haber alabilirsiniz. Bir kayıp haberi de alabilirsiniz keza aynı şekilde. Bunlar biraz zorlayıcı olabilir sizin açınızdan. Ama onun dışında oldukça Güzel oldukça dönüşüme açık değişimi açık yenilikleri beraberinde getiren bir hafta ee, ve bayramımızda bu vesileyle kutluyorum sevgili başaklar kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim hoşçakalın merhaba sevgili teraziler yükselen burcu terazi olanlar 12-18 ağustos haftası siz sevgili terazi burçlarını hangi astrolojik etkilerle etkiliyor olacak bunlardan bahsedeceğim. Ve öncelikle kurban bayramınızı kutlarak, kutlayarak başlamak istiyorum. Sevdiklerinizle nice bayramlar kutlamanızı temenni ediyorum. Evet videonun başında haftanın genel yorumunda detaylıca bahsettim. Bu hafta önemli bir takım gündemler var. Hemen hemen her gün gündem değişiyor diyebilirim. Oldukça etkileyici, dönüştürücü bir hafta. Öncelikle 11 Ağustos'ta meydana gelen Jüpiter'in retro hareketinin tamamlanması ve düz seyrine başlaması bu haftayı da oldukça etkileyecek gündemlerden birisi ve 12 Ağustos'ta Uranüs'ün retro harekete başlaması da her ne kadar bu hafta içerisinde başlıyor olsa önümüzdeki süreci etkileyecek bir gökyüzü gündemi. Uranüs 6 derece boğa burcunda retroya başlayacak arkadaşlar. Bu pazartesi günü e, tabi yavaş hareket eden bir gezegen olduğu için etkileri sindire, sindire sindire çok fazla hissettirmeden çok fazla belli etmeden meydana gelecektir. Özellikle 6 derece yakınında boğa Aslan akrep burç akrep ve kova burçlarından gezegen dizilimi olanların daha çok hissedeceği bir takım değişiklikler söz konusu olacaktır 14 Ağustos günü ise plüton'un oldukça aktif olduğunu görüyoruz güneşle ve Venüs'le çok güzel açılar meydana getirecek bu açılarla beraber hayatımızda bazı konularda dönüşümler meydana getireceğiz. Oğlak Burcu sizin haritanızda 4. evi temsil ettiği için aile yaşantınız, aile büyükleriniz, ailenizle geçirmiş olduğunuz kaliteli vakit alakalı bunlarla alakalı yeni bir takım dönüştürücü etkileşimler yaşayabilirsiniz. Özellikle ailesiyle problemleri olanlar, ailesiyle aşamadığı sorunlar olanların bu sorunları çözümleyebileceği veya ev alım satım gayrimenkul konularında belki de aileden destek görebileceği çok dönüştürücü güzel etkileşimler söz konusu. 15 Ağustos'ta ise bir dolunayımız var. Kova burcunda meydana gelecek bu dolunay, bu dolunay ise sizin 5. evinizde meydana gelecek sevgili Teraziler. Çocuklarınızla ilgili gündemler kapanabilir. Belki çocukları e, sınavlara hazırlanan e, eğitim aşamasında olan bir terazi burcuysanız onların hayatındaki gelişmeler artık e, yerini başka konulara bırakabilir. Veya e, hayattan keyif alma noktasında e, bazı kararlar evresine girebilirsiniz. E, biraz e, gergin hissedebilirsiniz. Biraz keyifsiz hissedebilirsiniz 15 Ağustos günü. Ama oldukça güzel bir hafta diğer iyice etkilerle beraber dolunayın etkilerini çok sert bir şekilde hissediyor olmayacağız. 16 Ağustos günü ise Merkür ile Uranüs arasında biraz sert bir açı var. Bu haftanın belki en zor açılarından birisi. Bu açıyla beraber özellikle iletişim alanında biraz daha dikkatli olmamızda fayda var. İletişim konularında dikkatli olurken teknolojik araçlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor sevgili teraziler. Düşünmeden konuşmak daha sonradan başımıza iş açabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimler açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Ve bazı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 12-18 Ağustos haftası siz sevgili akrep burçlarına ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili akrepler bu hafta videonun başında bahsettiğim üzere oldukça yoğun etkili bir hafta öncelikle iki önemli gezegenin birinin retrosunun tamamlanması ve diğerinin retroya başlaması gibi önemli bir gündem ve plütonun oğlak burcundaki plütonun belki nadiren de olsa çok iyicil etkilerini hissedeceğimiz bir hafta ve bir de dolunayımız var. Dolayısıyla oldukça yoğun bir hafta 7 gün içerisinde neredeyse birden fazla enerji sıkışmış durumda ee, ve bayram haftası olmasına sebebiyle de yoğun bir bayram geçireceğimizi bizlere göstermekte diyelim. Öncelikle her birinizin e, kurban bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar diliyorum sizlere sevgili akrepler yeri gelmişken. Şimdi haftanın etkilerine, burcunuzu olan etkilerine hızlıca bakalım. E, 11 Ağustos'ta Jüpiter retrosu tamamlanıyor ve Jüpiter düz seyrine başlıyor arkadaşlar. Yay burcunda e, ve dolayısıyla artık o Jüpiter'in şanssız e, tırnak içinde enerjilerini üzerimizden çektiğini hissedeceğiz ve biraz daha şans faktörünün çalıştığını özellikle maddi konularda şansınızın biraz daha döndüğünü fark etmeye başlayacaksınız sevgili akrepler. 12 Ağustos'ta ise Uranüs Retrosu başlıyor. Uranüs biliyorsunuz çok yavaş hareket eden bir gezegen ve 6 derece boğa burcunda başlayacak bu retro. Bu tabi hemen bu hafta etkilerini hissedeceğimiz bir gökyüzü gündemi değil ancak buna ilişkin ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Oran 3 retrosu ile beraber özellikle ikili ilişkilerde 7. evinizde bir takım e, değişiklikler yaşanabilir. Karma ile ilgili ani şok edici durumlar yaşanabilir sevgili akrepler. Ancak dediğim gibi 6 derecede meydana geldiği için akrep burcunun ilk 10 gününde doğanlar için bu daha ziyade etkilidir. Veya akrep burcunun ilk 10 derecesinde yükseleni bulunanlar için e, tabi bu hafta içerisinde hissetmeyeceğiz bu etkileşimleri. E, daha uzun bir vadeye yayılacaktır. 14 Ağustos günü ise Plüton'un oldukça aktif olduğu burcun e, burcunuzu temsil eden gezegenin daha çok aktif olduğu bir e, gökyüzü gündemi söz konusu. Oğlak burcundaki Plüton 3. evinizde etkileşim gösterecek sevgili akrepler. Yakın çevrenizin değişimi, kardeşlerinizin hayatındaki güzel gelişmeler, eee Almış olduğunuz yeni teklifler, yaptığınız yeni sözleşmeler, anlaşmalar, yeni haberler sizi tekrar hayata bağlayıp motivasyonunuzu ve özgüveninizi yükseltebilir. Bu süreç içerisinde mutlaka dışarıda olun, aktif halde olun, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bu insanlar size yeni kapılar açabilir, yeni tekliflerle gelebilir. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizden yeni bir teklif alabilirsiniz. Oldukça güzel dönüşüm enerjisinin içinde barındıran günler sizi bekliyor olacak sevgili akrepler. 15 Ağustos'ta ise bir dolunayımız var. Kova burcunun 22 derecesine meydana gelecek bu dolunay sizi de doğrudan etkileyecek sevgili akrepler. Biliyorsunuz Kova burcu da sizin gibi sabit burçlardan bir diğeri. 4. evinizde meydana gelen bu dolunayla beraber Yer değişiklikleri taşınma, ailevi durumlar, annenin babanın sağlığıyla alakalı konular, anne baba hayatındaki gelişmeler, ev alım satımı, kiralama, gayrimenkul alım satımı, arsa tarla işleri gibi konulardan gündeme gelebilir ee, yeni bir kapanış, yeni bir başlangıç enerjisini içinde barındırmakta bu Dolunay. Bu haftanın belki en zor etkilerinden biri Merkür ile Uranüs arasındaki sert etkileşim. E, bu sert etkileşim özellikle size ikili ilişkiler alanında etkiliyor olacak. E, geleceğe dair planlar yaparken karşınızdaki insanın size hesaba katmaması veya sizin karşıdaki insanı hesaba katmadan kararlar vermeniz e, sürtüşmeleri ve gerilmelere neden, neden olabilir veya e, tamamen yanlış anlaşılma üzerine de e, kurulabilir bu ilişkiler. Özellikle ortaklı çalışan bir akrep burcuysanız ortağınızın yapmış olduğu bazı işlemler e, canınızı sıkabilir. Bunlara karşı temkinli olmaktan fayda görüyorum. Onun dışında oldukça güzel bir hafta. Dolu dolu geçecek bir hafta. Her birinize mutlu bir hafta diliyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 12-18 Ağustos 2019 haftalık gündemi siz sevgili yay burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili yerler bu hafta videonun başında da bahsettiğim üzere oldukça etkili gökyüzü gündemleri mevcut. Bu gökyüzü gündemleri sizi de doğrudan etkileyecek çünkü 11 Ağustos itibariyle Jüpiter retrosu tamamlandı ve Jüpiter burcunuza tekrardan düz seyirine başladı. Dolayısıyla artık Jüpiter'in biraz daha şansını üzerinizde hissedeceğiniz bir sürece giriş yaptınız. Ee, uzun süredir jüpiter e, Yay burcuna geldi ancak hiçbir şekilde hayatımda şansı hissedemiyorum diyorsanız artık bu etkileri yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksınız sevgili yerler bir diğer önemli gündem ise 12 ağustos'ta meydana gelen uranüs retrosu uranüs boğa burcunun altı derecesinde retroya başlıyor olacak e, bu hafta tabi bu e, bu haftanın hemen etkilerini hissedeceğimiz bir etkileşim değil önümüzdeki sürece ayrılacak. Çünkü Uranüs çok yavaş hareket eden bir gezegen ve etkilerini sindire sindire bize hissettirmeden gerçekleştiriyor desek çok da söylemiş olmayız. Bu nedenle buna ilişkin ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Uranüs boğan burcunda retroya başlayacağı için hangi alanda sizi etkileyecek buna hemen hızlıca bakalım. 6. evinizde Altıncı elinizde yani sağlığınızla alakalı uzun süredir ihmal ettiğiniz konular Uranüs Retrosu ile beraber ortaya çıkabilir veya iş yerinizdeki iş arkadaşlarınızla alakalı mevzular tekrardan nüks sevgili yerler. 14 Ağustos günü ise Plüton'un oldukça güzel etkileşimleri var. Plüton ikinci elinizde maddi konularda sizi bu hafta çok fazla destekleyecek. Maddi olarak dönüşüm, ek kazançlar, yeni bir iş değişikliği, belki iş yerinde zam, terfi gibi teklifler. Patronlardan beklenmedik gelişmeler özellikle bu hafta şansınızı zorlayın maddi konularda şansınız oldukça açık ve bu sizi uzun vadede dönüştürecek bir etkileşim kalıcı bir takım etkileşimler meydana getirebilir Plüto her ne kadar zorlayıcı bir gezegen olsa da dönüştürür hayatlarımızı ayrı zamanda değişime getirir beraberinde maddi alanlarda şansımızı zorlamaktan çekinmeyelim bu hafta sevgili yaylar 15 Ağustos'ta ise Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber yakın çevre ilişkilerimizle alakalı bazı reformlara geçebiliriz. Yakın çevremizdeki ilişkilerimizi dizayn edebiliriz. İletişim trafiğimize, iletişim tarzımıza, üslubumuza ve çevre ilişkilerimize yeni bir yön, yeni bir dizayn verme ihtiyacı içerisinde hissedebiliriz kendimizi. Bu haftanın en zor açılarından birisi ise Merkür Uranüs arasındaki sert açı. Bu açı sizin 6. eviniz aynı zamanda. Dokuzuncu evinizde meydana gelecek. Dolayısıyla özellikle sağlığınızla alakalı veya günlük rutinlerinizle alakalı yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Bu hayat perspektifinde... Günlük rutinlerinizi alışkanlıklarınızı da düzenleyebilirsiniz sevgili yerler. Ama bu tabi çok istediğiniz şekilde meydana gelmeyecektir. Biraz sizi bu şartlara zorlayacaktır yaşanan gelişmeler. Çünkü sert bir açı var. Ee, çok hoşumuza gide gide e, laylarlöm şekilde e, değişiklik yapmıyoruz e, demek oluyor bu açı. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Her birinizin kurban bayramını kutluyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 12-18 Ağustos haftası ee, siz sevgili olak burçlarına ne gibi etkiler getiriyor bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili olaklar videonun başında detaylıca haftalık gündemden bahsettim. Bu haftalık gündem içerisinde oldukça yoğun bir haftanın bizleri beklediğini görüyoruz. Ee, önemli iki gezegenin birinin retro hareketine başlaması ve bir diğerinin düz seyrine geçmesi. Ee, bu hafta içerisinde yaşanan gelişmelerden ee, Jüpiter yay burcunda e, retrosunu artık tamamlıyor olacak ve düz seyrine geçecek. Biz bu hafta etkilerini hissetmeye başlayacağız. Özellikle haritası desteklenen arkadaşlar. 12 Ağustos'ta ise Uranüs burcunda geri hareketine başlıyor olacak. Tabi Uranüs biliyorsunuz jenerasyon gezegeni yavaş hareket eden bir gezegen. Dolayısıyla özellikle ilk derecelerde gezegenlerin etkileşimleri Uranüs'ten fazlasıyla etkilenecektir. Buna ilişkin ayrıca bir video çekmekte fayda var. Ancak hangi alanda etkileneceksiniz diye bakacak olursak bu alan 5. ev gözükmek de çocuklarınızın hayatıyla ilgili gelişmeler, hayattan keyif alma alanlarınız, yaratıcı yetenekleriniz, biraz daha çocuksu taraflarınızın etkileneceği bir süreç başlar olacak sevgili oğlaklar. Bu hafta aynı zamanda Burcu'nuzdaki Plüton'un 21 derecede meydana getirdiği iyicil etkiler söz konusu. Burada özellikle görünüşünüz, imajınız, karakteriniz, fiziksel özelliklerinizle alakalı çok köklü bir değişiklik yapabilirsiniz sevgili oğlaklar. Belki birçoğunuz e, görünüşünüzle alakalı bir imaj değişikliğine gidebilir veya estetik operasyon yaptırmaya karar verebilir. Bu alanlarda destekleniyor olacaksınız. Yani e, görünüşünüz, e, kişisel özellikleriniz, dış dünyaya çizmiş olduğunuz imajla ilgili her türlü yenilik değişim ve dönüşümü, Gerçekleştirmek adına oldukça destekleneceksiniz özellikle kendinizi geliştirmek adına da yapacağınız girişimler adına oldukça başkalarından destek görebileceğiniz ve motivasyonunuzun yüksek olacağı bir süreç başlıyor olacak sevgili oğlaklar. 15 Ağustos'ta ise bir dolunay var, Kova burcunda meydana gelecek. Sizin ikinci evinizde ve 22 derecede. Bu etkileşimle beraber, bu dolunayla beraber maddi kaynaklarınızdan birinin kapanması veya öz ilgili yaşadığınız olan yaşadığınız sıkıntıların sonlanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Belki bilerek isteyerek ek bir gelir kapınız varsa bunu sonlandırabilir. Belki iş değişikliğine gidebilir veya işinizi bırakabilirsiniz. Bu alanlarda reform yapacağınız, kendi kaynaklarınızı yönetmek adına bazı kararlar evresine geçeceğiniz bir süreç sizleri bekliyor sevgili Oğlaklar. 16 Ağustos'ta ise Merkür-Uranüs arasında biraz gerilimli bir açı var. Bu haftanın belki en zor etkileşimi diyebilirim. Hafta sonuna kadar biraz etkili olacaktır. Bu etkileşim de e, özellikle iletişim alanlarında e, bizi etkiliyor olacak sevgili oğlaklar çocuklarınızla özellikle iletişimde dikkat etmekte fayda var onlardan yana bazı sıkıntılar alabilirsiniz bazı beklenmedik haberler duyabilirsiniz belki e, onlara karşı yüklemiş olduğunuz beklentilerinizin tam olarak karşılanmaması gibi bir durum söz konusu olabilir özellikle iletişim araçlarında iletişim konularında ve teknolojik araçlarda ekstra hassasiyet göstermenizi tavsiye ediyorum her birinize mutlu bir hafta diliyorum bayramlarınızı kutluyorum Sevdiklerinizle nice bayramlar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 12-18 Ağustos haftası siz sevgili kova burçları için ne gibi etkiler getiriyor olacak? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili kovalar bu hafta sizin için oldukça önemli zira hem burcunuzda bir dolunay meydana gelecek hem de 12. evinizde köklü değişiklikler yaşanabilecek bu hafta içerisinde. Videonun başında bahsettiğim üzere Jüpiter retrosu tamamlanıyor ve artık 11 Ağustos itibariyle Jüpiter düzlerine başlıyor. Bu biraz daha bizi rahatlatacak bir etkileşim. Artık şans faktörünü daha çok arkamızda hissedebileceğiz. yay burcunun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda. E, ve 12 Ağustos günü Uranüs retrosu başlıyor. Uranüs e, 6 derece boğa burcuna retroya başlıyor. Özellikle kova burcunun ilk 10 gününde doğmuşsanız veya yükselen dereceniz ilk 10 derecede ise sizler biraz etkileri almaya başlamışsınızdır veya başlayacaksınızdır sevgili kovalar. Çünkü e, boğa burcu da sizin gibi sabit nitelikli bir burcu olduğu için e, hayatınızda bazı köklü değişiklikler getirebilir bu retro süreci. Ancak tabi bu hafta içerisinde hemen etkilerini hissettirecek bir e, etkileşim değil. E, yavaş hareket ettiği için uzunca bir vadeye ve sürece yayılacaktır bu e, gökyüzü gündemi. 14 Ağustos'ta ise Plütonun oldukça aktif olduğu bir gün. Güneşle ve Venüsle e, çok güzel iyicil açıları söz konusu. E, bu sizin 12. elinize ve 7. elinize meydana geleceği için e, Özellikle ikili ilişkiler anlamında, insanlara karşı güven anlamında, evlilik, ortaklık, insanlarla iç içe olduğunuz alanlarda hayata bakışınızı, bilinçaltı ön yargılarınızı, tabularınızı yıkacak bir etkileşim meydana getirebilir. Eski aşkların, eski eşlerin tekrardan kapınızı çalması veya eski ortakların bu gibi durumlarda söz konusu olabilir. Kayıp olarak gördüğünüz şeylerin aslında ne kadar da hayrınıza geliştiğini de fark edebilirsiniz. Ama her ne olursa olsun ikili ilişkiler anlamında bilinçaltı kalıplarınızı, ön yargılarınızı, bakış açınızı değiştirecek bazı iyicil etkiler alacaksınız sevgili kovalar. Bu süreci mutlaka değerlendirin rüyalarınız, karşılaştığınız olaylar, tesadüf olarak değerlendirilemeyecek kadar özel ve önemli anlamlı olabilir. Lütfen bunlara karşı bu mesajları almaya karşı biraz daha farkındalığınızı artırın sevgili kovalar ki siz zaten farkındalık seviyesi oldukça yüksek olan burçlardan birisiniz. Ve 15 Ağustos'ta burcunuzun 22 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber Artık her alanda yeni bir takım kararlar evresine geleceksiniz sevgili kovalar. Çünkü bu dolunayla beraber hayatınızda artık size hizmet etmeyen, sizi e, ilerletmeyen, size karşı e, herhangi bir desteği olmayan kişi, olay, olgu, e, alışkanlık her neyse bunlara artık bir son verme ve yeni bir takım alışkanlıklar kendinize kazandırma noktasında karar evresine geçebilirsiniz. Her alanda belki dış görünüşünüz, belki karakter özellikleriniz, belki insanlarla olan ilişkileriniz alanında bazı kararlar vereceğiniz köklü bir takım kararlar vereceğiniz belki de zorlanarak bu kararları vereceğiniz bir evre içerisinde olacaksınız sevgili kovalar. E, bu dolunay doğrudan tabii ki sizi etkileyecek. 22 derecede tabii, e, yükselen derecenizde oldukça önem arz etmekte. 16 Ağustos'ta ise bu haftanın biraz e, can sıkıcı açılarından biri Merkür Uranüs arasında gerçekleşecek. 6 derece Merkür ve 6 derece Uranüs arasında e, yine Aslan ve Boğan kısmına meydana geldi için sizi doğrudan etkileyebilir. Özellikle ilk 10 derecede doğan bir kuva burcuysanız. Ee, özellikle burada e, ikili ilişkilerde iletişime, e, aileyle alakalı konularda yanlış anlaşılmalara açık olabilirsiniz. Örnek veriyorum. E, eşinizin ailesi e, pardon eşinizle onun ilişkiniz sizin aileniz yüzünden sıkıntıya düşebilir veya ailenizin e, ilişkinizle alakalı bir takım e, çıkarımlar olabilir. Yanlış anlaşılmalar yanlış iletişim tarzları yanlış üsluplar olayları biraz büyütebilir sevgili kovalar. Bu etkileşime karşı özellikle haftanın son günlerinde temkinli olmakta fayda var. E, haftanın gündemleri bu şekildeydi. Her birinizin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle nice bayramlar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 12-18 Ağustos haftası siz sevgili balık burçları için ne gibi etkiler getiriyor olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili balıklar bu hafta videonun başında bahsettiğim üzere oldukça etkili ve yoğun bir gündeme olan bir hafta öncelikle Jüpiter'in e, retrosu tamamlanıyorum biraz Ağustos'ta ve düz seyrine başlıyor yay burcunda. E, bu sizi biraz e, daha olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü yay burcuda sizin gibi değişken burçlardan birisi sevgili balıklar ve 12 Ağustos günü de Uranüs retrosu başlıyor boğa burcunda. E, tabi bunlar yavaş hareket eden gezegenler ve doğrudan etkilerini hemen bu hafta içerisinde hissedemeyebiliriz. Ve haritanız desteklemiyorsa hiç hissetmeyebilirsiniz. 6 derece boğa burcunda başlayacak bu retro ve tabi uzun bir vadeye yayılacak. Uranüs size hangi alanda etkileyecek diye bakacak olursak, 3. evinizde, yakın çevre ilişkilerinizde bazı karma ile ilgili durumlar yaratabilir. Uranüs retro süreci boyunca tabii ki bu hafta içerisinde hissetmeyebilirsiniz. 14 Ağustos'ta ise Olak Burcu'ndaki Plüton'un aktivasyonu oldukça yüksek. Dönüşüm enerjisini çalıştırmakta. Güneşle ve Venüsle iyicil dönüştürücü etkileşimleri söz konusu Plüton'un. Bu da 11. elinize meydana gelecek. Özellikle arkadaş ilişkileriniz, sosyal çevreniz, kariyer hedef ve beklentileriniz, hayallerinizle alakalı bir dönüşüm evresine girebilirsiniz. Hayatınızdaki arkadaşlıkların dönüştürücü etkilerini deneyimleyebileceğiniz gibi arkadaşlarınızın hayatında dönüşüm gerçekleşebilir. Veya hayallerinizle gelecek beklentilerinizle alakalı Yeni kararlar alefesi sürecine geçebilirsiniz sevgili balıklar. 15 Ağustos'ta ise bir dolunay var. Sizin 12. evinizde kova burcunun 22 derecesinde. Bu dolunay biraz sizi zorlayabilir. Bilinçaltı değer yargılarınızı, kalıp yargılarınızı bir daha gözden geçirmenizi ve değerlendirmenizi isteyebilir. Dolayısıyla biraz bilinçaltı temizliği niteliğinde olabilir bu dolunay. Özellikle meditasyon yapmak, farkındalık seviyenizi artırmak, biraz daha kendi içinize kapanmak adına... Dolunay sürecini değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar. Her birinizin kurban bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle nece mutlu bayramlar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umarım güzel bir bayram geçirirseniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve abone olanlar zile basıp bildirimleri açmayı unutmasınlar danışmanlık almak isteyenler için evrensenkadimbilge@gmail.com hesabıma e-posta gönderebilirler. Onlara birkaç gün içerisinde geç dönüş sağlıyorum hoşça kalın.